Da e, Amespor'u konuşacağız. E, öncelikle yanımıza evet. hoş geldiniz. Dolamalı oldu ya. Hoş bulduk. E, beş maçtay yenilen bir Amespor vardı. Son hafta Eskişehirspora kaybettiniz. E, i̇stiyorsanız önce Eskişehirspor maçı değerlendirmeye başlayalım. Sonra şampiyonluk eşliğinde görüşelim. İçeride oynadığımız berabere bitirdiğimiz maçlar var. Yani mesela bir Akşehir maçı, bir Kırşehir maçı. E, bunlar e, bizim aslında e, puan kaybettiğimiz maçlar. Yani bir Kırşehir maçını 90 artı 6'da gol yedik, maç bitti. Yani 3 puan, 3 puan alabileceğimiz maçı orada 2 puan kaybettik. Akşişar maçı yani çok fazla pozisyona girdik, iyi oynadık, çok fazla pozisyon vermedik. Hatta bir tane falan bir pozisyon verdik. O maçta da mesela kaleye bir türlü top girmedi. İyi oynadığımız maçta orada da şanssızlık 2 puanı kaybettik. Bunlar bizim kayıplarımız. Bunlar bizim tabii ki içeride kaybettiğimiz puanlar. Ama iyi oynayan, iyi giden, iyi mücadele eden bir takım hüviyetiyle sahaya yansıttık. Bu bizi sevindirdi ama bir taraftan da puan kaybettiğimiz için tabii ki taraftarlarımızı üzdük. Tabii her şey sonuca bakıyor. Kimse sana iyi oynadın ya da işte iyi pozisyona girdin gol kaçırdın falan demiyor. Yani sonuçlandırdın mı sonuçlandırmadın mı ona bakıyor. Bu hafta da evet. maçı aslında bizim galibiyet için çıktığımız bir maçtı. Ama maalesef deplasmanda, Amet Spor geçen sezondan da psikolojik olarak, hani şimdi taraftarlar da artık maça geldiği için, çok büyük bize hakarete varır şekilde, oyuncularımı yani motivasyonu düşürür şekilde tezahüratlar oluyor. Biz, biz tabii ki burada oyuncularımızda her zaman söylüyoruz. Etkilenmememiz lazım. Biz profesyonel futbolcularız. Biz e, deplasmanda da olsa oradan puan alıp galibiyetle çıkabilecek güçteyiz. O kapasitemiz diye her zaman söylüyoruz. Ama Eşşehir maçı tabii ki o taraftarın e, o kötü tezahüratı bizi e, hakarete varan şekilde tezahüratları e, rakip oyuncuların genç oyuncuların e, o dolduruşa gelerek mücadelesini 2-3 kat artırarak sert oyunu. Tabi bu sert oyunun yanında hakemin de onlara biraz müsaade etmesi. Bizim oyuncularımıza çok sert, agresif oyun oynadılar. Çoğu zamanlarda faal vermesi gerekirken hakem tabii ki buna müsaade ettiği için oyuncular da tabi ki bir oluyor, iki oluyor. İster istemez gardları düştü. Motivasyonları düştü. Yoksa maça iyi başlamıştık. Ama istediğimiz sonuçları bulamadık. Tabii ki istediğimiz e, taktiksel oyunu sahaya yansıtamadık. Ha, oyuncularım istekli arzuları, arzulu başladılar ama maalesef deplasmanda psikolojik olarak o maçı e, etkilendik. Yani açık açık onu söyleyeyim. Golü e, yemeseydik yani biraz ileri dakikalara taşıyabilseydik e, o maçı alabilirdik diye düşünüyordum. Ama e, golü yedikten sonra tabi ki e, oyuncularım demoralize oldu motivasyon yönünden. Hakem de buna tabi ki biraz katkı sağladı. Anladım. Hocam yani aslında baya bir... Sporun şöyle söyleyeyim yani oynadığı bir oyun hani bir organize pas yaparak atağa çıkması falan yoktu. Öndeki işte o 9 numara Onur'un biraz top saklayarak topu kaleye götürmesiyle alakalı. Ee, yoksa bize çok fazla pozisyon e, bulacak tarzda bir oyun sergilemediler ama maalesef işte birinci gol arkasından ikinci gol yedikten sonra biz tabii ki savunma olarak düzenimiz bozuldu, disiplinimiz bozuldu e, ister istemez onlar da kapanarak oynadılar e, maalesef mağlup olduk yani şunu söyleyeyim e, açık ve net bir şekilde biz galibiyeti hak etmedik rakip takım oynadığı o agresif oyun bizi oynatmama düşüncesi sert oyunu, o istekli, arzulu mücadele gücünü öne çıkararak oynaması galibiyeti hak ettiler. Yani biz mağlubiyeti, biz kendimizi hak ettik. Galibiyeti hak etmemişti zaten. Anladım. Peki hocam aslında Pendik Sporu lider Pendik Sporu yenerek güzel bir sonuç almışsınız. Orada 3-0'lik bir galibiyet. Evet. Burada bir daha doğrusu. Ben de İstanbul'dayım. Ben yarışın daha da kızışacağını bekliyordum o haftadan sonra. Pendik çünkü rakiplerinde puan farkı bayağı vardı. Ben hani daha yarışın kızışacağını bekliyordum ama sizin dediğiniz gibi bazı maçlar yaşadığımız puan kayıpları işte en sonunda eski spor muhabbeti. E, puan farkı tekrardan 15'e çıktı. amespor e, hala buna rağmen bu puan farkına rağmen e, Asli Edif şampiyonluk mudur, birincilik midir? Yoksa önce playoff diyoruz sonra olursa mı birincilik diyorsunuz? Ya biz kendimiz playoff içerisinde e, kalmaya çalışıyoruz dediğimiz gibi yani biz göreve başladıktan sonra 11. haftadan sonra içeride iyi oynayıp kaybettiğimiz puanlar var. İşte i̇lk geldiğimiz hafta mesela Zonguldak'la oynadık. İyi oynadık. Gayet iyi mücadele. Pozisyonlarımız vardı. Olmadı. Beraberlikle sonuçlandı. İki puanımız öyle gitti. Aksar maçı iki puan o şekilde. Kırşehir maçını yine Hakeza deplasmanda oynadığımız bir Isparta maçı var. 1-0 mağlup olduk ama yani deplasmanda girdiğimiz pozisyonlar 10 tane, 11 tane, 12 tane çok net pozisyonlar. Bir türlü kaleye girmedi maalesef. O pozisyonlar daha iyi bir konsantreyle sonuçlandırılabilirdi. Olmadı. Yani iyi oynayıp kaybettiğimiz puanlar var. Yani oyunun hakkını biz galibiyetle o puanları kazanabileceğimiz maçlar çıkarmıştık. İşte Ilk daha maçın şey ilk yarının ilk maçı Uşakspor'un 10 tane 11 tane net pozisyona girip sonuçlandıramadığımız maçlar bunlar. Şimdi o puanları toplamış olsak şu keşkeleri yaşamazdık en azından. Şu anda tabii ki Pendik'i bu sefer kovalamaya çalışırdık. Yani aşağıdaki takımlar değil de daha çok kendik ne yaptı? İşte beraberen bitirdi, galip mi geldi, mağlup mu oldu, nerede takılacak, işte ne yapacak diye. O zaman yukarıya kovalama adına Pendik Spor'u kovalama adına düşüncelerimiz olabilirdi. Ama şu anki görüntüde biz playoff'un içerisinde kalma düşüncemiz sürekli. Bizim bu grupta yenemeyeceğimiz hiçbir takım yok. Yeter ki benim oyuncularım iyi konsantre olsun. Ee, sahiplensin. Yani oynadığı oyunu, takımı yani her hafta her maçın ayrı konsantrasyonu olduğunu, ayrı bir motivasyonu olduğunu kendilerine de anlatıyorum zaten. Ee, bu hafta da şimdi e, Karacabey maçı var. Bu maçın da motivasyonu, konsantrasyonu farklı. Yeter ki inanarak sahaya çıksın oyuncularımız. Çünkü o kapasitemiz, o kalitemiz var, yani, yani yenemeyeceğimiz bir takım yok grupta. Yani, kadromuz e, biraz tabii ki kısıtlı, e, ayramızdan ayrılan e, 6-7 tane, tane oyuncu var, e, onlarla alakalı tabii ki hani, transfer konusunda biraz e, geç şey yaptık, yönetici arkadaşlar e, tabii ki ekonomik şartlar doğrultusunda transfer yasağımız vardı. Onunla ilgili daha erken açma fırsatımız olmadı maalesef bu. Her şey ekonomiye dayalı. Ellerinden engelini tabii ki yönetici arkadaşlarımız, başkanımız o konuda uğraş verdiler. Ama tabii ki ekonomik şartlar son dakikaya kadar hani o uğraşı verdiler. Ama son dakika transfer açıldı ama yine 2-3 tane oyuncu aldık. Ama biraz daha erken açılsaydı daha iyi takviyeler yapılabilirdi aslında. Ama olmadı maalesef. E, sağlık olsun. Bundan sonraki süreçte e, yani elimizdeki kadroyla biz sonuna kadar e, playoff'un içinde olacağız. Hocam transferleri de soracağım ama öncelikle Karaca Belediyespor maçından bahsettiniz. Bu maçta seyirci yok bildiğim kadarıyla. Seyirci cezası var. Evet. E, bunun olmaması, seyirciliz seyircil olması maçın sizi ne kadar etkileyecek? Ve bunun akabinde e, Diyarbakır halkının takıma olan ilgisinin e, alakasına nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya taraftarımız bizim tabii ki ikinci gücümüz. Yani 12. E, oyuncumuz sahada. E, taraftarımız olduğu zaman e, bizim motivasyonumuz, konsantrasyonumuz daha iyi oluyor. Daha başka oluyor. Arkada o bizim gerçekten bir gücümüz oluyor. E, şimdi içeride oynadığımız e, bu son maçta Ankara Demir maçında e, ceza geldi bize. Evet yok kötü tazarattan dediler, yok işte sahaya girmeden falan dediler. Şimdi Eskişehir maçını bizim Eskişehir maçını federasyon görmüştür herhalde. Gözlemci görmüştür. Yani bize kapatma veren e, federasyondaki arkadaşlar herhalde o maçta iki kere, beş kere, on kere kapatması lazım. Yani bize e, o kadar çok kötü tezahürat ettiler ki ağza alınmayacak şekilde. Yani e, bize çok büyük hakaretlerle orada e, maçı bitittirdiler. E, Tabii ki taraftarımızın olmaması bizim tabii ki handikapımız olacaktır. Ama inşallah bu maçı en iyi şekilde bitireceğiz. Anladım. Hocam transferlere soracağım. Altta da sorular gördüm. E, yapılan transferlerden memnun musunuz? Bir ikincisi e, istediğiniz ama olmayan transferler oldu mu? olduysa hangi mevki? Ya şimdi devre arası tabii ki biz de her takım şimdi transfer yaptı. Biz de hani iyi oyuncu almak istiyoruz tabii ki gönlü ister iyi oyuncu alalım ee, geçer sene de seninle bu röportajı herhalde bu transfer devre arası döneminde yapmıştık ona denk gelmiş yine aynı şeyleri söyleyeceğiz Aynen. hemen hemen yani her hoca takımına iyi oyuncuların almasını tabii ki ister kadrosu güçlü olsun diye alternatifli rekabet ortamı sağlayacak şekilde bir kadro olmasını ister ama tabii ki iyi oyuncu para demek ekonomik anlamda eee İyi şartlarda, şimdiki iyi oyuncu ya kulübü bırakmıyor, ya kendisi çok para istiyor, ya kulübü çok para istediği için. Bunların hepsi ekonomik şartlara bağlı durumlar. Biz şu anda bir kaleci aldık. Onun dışında bir karşı yakadan Fatih Öztekin var, işte orta saha oynayan oyuncumuz. Bergama Spor'dan sağa sol şanar oynayan İsmail Cem'i aldık. 3 tane oyuncu en azından dedik ki yani son dakikada en azından bizim alternatifli bir kadromuz olma açısından gücümüze biraz daha güç katar diye düşünerek o transferleri yaptık. Yani. Peki istediğinizde olmayan bir transfer oldu mu? Olduysa hangi meki hocam? Ya önde mesela bir santraforumuz tabii ki hani alternatif anlamında üstünle beraber orada bir rekabet ortamı oluşması adına bir santraforumuzun alması hani iyi olurdu. Bir tane kenar oyuncusu yani orta sahaya bir e, oyuncumuz e, takviye biraz daha kalite yani kalite açısından e, bu ligin üstünde oyuncu olsaydı tabii ki bizim hani gücümüz anlamında daha iyi olabilirdi. E, ama e, sonuçta bizim takımımız bu oyuncularımız bizi buraya kadar getirdi. E, ben oyuncularıma hepsine inanıyorum bundan sonra da sezon sonuna kadar bizi götüreceklerdir. Yeter ki dediğim gibi yani biz işimizi sahiplenelim, takımımızı sahiplenelim, takımımıza sahip çıkalım. Her şey parayla olmuyor. Parayla her zaman başarı gelmiyor. Gruptaki takımlara da baktığımız zaman çok para harcayan takımlar maalesef istedikleri yerlerde değiller. Önemli olan takım birliklerini sağlayabilmek. Bu takım birliklerinde inşallah bundan sonraki süreçte de sezon sonuna kadar götürür diye düşünüyorum. hocam deniz niye gitti diyenler vesaire var Aynen gitmesini istemeniz oyuncular oldu mu ya deniz zaten e, oynamadığı için hani o kendine göre çok fazla şans bulamadığı için e, devre arasında kampa katılmadı kendisi gelmek istemedi. E, diğer oy, ayrılan oyuncu arkadaşlar da çok fazla şans bulamadıkları için e, kendileri ayrılmak istediler o konuda yönetimle görüştüler, yönetim de ona göre karar verdi. Ha bazı oyuncularımız kardoluşu kaldı tabii ki. Biz buraya ilk geldiğimizde bir, bir ay, bir buçuk ay biraz sıkıntı yaşadık tabii ki oradaki takımın içerisindeki bazı huzursuzluklar vardı. Hani oyuncuların kendileriyle alakalı. Biz onları toparlamaya çalışırken tabii ki Erzincan maçıydı. Erzincan maçında bir takım olaylar olunca tabii ki. Dört tane oyuncuyu yönetim kadrosu bırakmak zorunda kaldı. Yani bir, bir buçuk ay o kaosu, yani o biraz zor dönemi geçirmek zorunda kaldık. Ondan sonraki süreçte takım yavaş yavaş işte bir hava yakaladı. Bir takım birlikteliği oluşturuldu. Yani maçlara çıktığımızda daha bir birbirine daha kenetlenerek, daha motive olarak Çıktığımız maçlar o dört maçın beş maçın sonunda başlamıştı zaten. Ondan sonraki süreçte şimdi fena değil, iyi gidiyor yani. Ama o söylediğimiz oyuncular kendileri ayrılmak istediler. Anladım. Hocam ne kadar iyi oyuncu olursanız olun, illa ki oynattığınız spor eleştiren taraftarlar olacaktır ki sizde de öyle eleştirenler var. Geri yaslandığınızı, takımı geri yasladığınızı, işte bazı oyuncuları yanlış bir oynattıklarınızı düşünenler var, yanlış değişiklikler yaptığınızı, geç değişiklik yaptığınızı söyleyenler vesaire var. Siz bu görüşlere katlıyor musunuz? Eleştirilere hangilerine haklı buluyorsunuz? Kendinizi düzeltmeniz gereken noktalar var mı? Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Ya taraftarların tabii ki eleştirilerine saygı duyuyoruz. Yani her zaman her taraftarın istediği, beğendi oyunu bulamayabilirler. Ama biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Takım oyuncularımız sahaya çıktığı zaman o mücadeleyi vermeye çalışıyorlar. Geriye yaslanma diye bir şey yok. Onu ben defalarca söyledim. Yani ben olmasam başka hoca gelse başka hoca için de aynı eleştiriler yapıyorlar. Süperlik'te bakıyorsun yorumlara işte sosyal medyada bakıyorsun başka bir takım için bile. Yani bütün taraftalar hemen hemen aynı şeyleri anlatıyorlar. Hangi hoca geriye yaslanır? Yani öyle bir taktik mi var? Ben bilmiyorum yani. Hani bu, hadi arkadaşlar bu maç geriye yaslanıp da e, bu taktikle oynayacağız diye hangi oyuncumuza söylemişiz? Ya da böyle bir futbolda böyle bir geriye yaslanma taktiğim var. Ben ilk defa duyuyorum. Sürekli taraftar bu şekilde eleştirilerde bulunuyor. E, oyuncu değişiklikleriyle alakalı da e, dediğim gibi 14, 15, 16 kişiyiz. Bazı mevkilerde e, alternatifsiz oynamaya çalışıyoruz. E, bazen savunma oyuncusunu değiştirmek zorunda kalıyoruz. Hani oyunun temposunu artıralım diye. Çünkü öndeki oyuncu arkadaşlarımızın bazılarını hani e, kulübeye baktığımız zaman e, değiştirme şansımız yok. E, o konuda yani eleştiriler bence e, haksız diye düşünüyorum. Hem oyuncularımıza haksızlık hem de bize haksızlık tabii ki takıma haksızlık. Hani elimizdeki imkanlar dahilinde. Yani bizim hani e, kenarda ne bileyim öndeki hani oyunu değiştirebilecek oyuncularımız olsa oyuna sokmasak ya da değiştirmesek diyeceğiz ki tamam oyuncu değiştirmedik bu bizim kanaatimizde. Yani o şansımız da yok yani şu anda. Anladım. Hocam transferle ilgili son bir soru soracağım. Taraftar sorusu alacağım burada. Transferler evet. hocanın isteğiyle mi gerçekleştiriyor? Transferler şöyle söyleyeyim. Yani transfer zaten son bir iki gün içerisinde açıldığı için ee, çok fazla e, elimizde hani seçicilik yapabileceğimiz bir e, transfer şansımız yoktu. Biz hani gelen isimleri değerlendirerek aldık. Yani işte bir karşıya da karşıya kadan aldığımız Fatih Öztekin e, referanslarına dayanarak aldık. Hani bildiğimiz tanıdığımız hoca arkadaşlarımıza sorarak aldık. Yani işte karakterine bu kulübü hani sahiplenmesi benimseyebilir mi işte yetenekleriyle alakalı en azından oyuncumuz oyuncumuz olsun yani bizim diğer oyuncularımızı zorlayabilecek o rekabeti sağlayabilecek diye ona göre aldım. Yoksa ben hani tanıdığım oyuncu dersem yalan söylemiş olurum. Çünkü tanımadığım oyuncuydu. Yani Fatih'i de daha öncesiz seyretmedim çünkü o grupta hiç oynama çalışmadığım için e, Referansla aldığımız oyuncular bunlar. Öbür, e, İsmail Cem mesela geçen sene Urfa Spor'daydı. E, evet. Onu e, sonradan oyuna giriyordu. O şekilde hatırlıyorum. E, kenar oynuyor. Yani sağda solda oynuyor. E, o da e, şu anda e, aramıza katıldı. E, biraz antrenman eksiği var. Yani 1-2 haftada toparlar inşallah onla ilgili de en kısa sürede hani adapte etmeye çalışacağız. Kalecimiz bizim kaleci antrenörümüzün tavsiyesi üzerinde alınmıştır. Jan temel o, o kefil olmuştur. Onun isteği doğrultusunda tabii ki bizim eee bünyemize hani Bekir'in alternatifi o Bekir'e bir şey olduğu zaman orada hani bizim rahatlıkla kaleyi teslim edebileceğimiz oyuncu olarak o transferi de biz isteyerek aldık yani. Hocam, e, muhtemelen geçen yayında da konuşmuştuk. Yanlış hatırlamıyorsam ama ben yine tekrar konuşmak istiyorum. Çünkü alttan yorumlar da geliyor. Altyapı ile ilgili Altyapı'yı bakış açığınızı soracağım. E, genç oyunculara şans vermediğinizi düşünüyorlar. Şans veriyor musunuz ya da verecek misiniz? Genç oyunculara şöyle şans e, vermeyi düşünüyoruz. E, çalışmaya devam edecekler. Yani o şansı kendileri yaratacaklar. Ben oyuncularıma da söylüyorum. Çünkü biz de e, altyapıdan çıktık. Ben de eski futbolcuyum. 14-15 sene oynadık. Biz A takıma çıktığımız zaman 3 katı 4 katı daha çalışmak zorunda kalıyorduk. Çünkü kadroya girebilmem için benim hani e, yukarıya çıktığımda tamam ben e, işte idealime ulaştım, hedefime ulaştım artık bundan sonra e, idare edeyim dediğin zaman e, kimse sana o formayı vermez. Kimse seni o, o şekilde de kadroya almaz. Ama biz ona rağmen genç oyuncularımızı e, tabii ki kadroyu e, alıyoruz. İşte o havayı teneffüs etsinler. Hani bünyemizde olsunlar diye onu hissettiriyoruz. Ama oyuncularımızın daha fazla çalışması lazım. O formayı hak ettiklerini bize göstermeleri lazım. Yoksa biz hak eden oyuncuyu niye oynatmayalım? <gülüyor> Muhlis de çıkmadı mı? Çıktı. Geçen sene Seymen vardı. Seymen'e de şans verdik. Şiar vardı geçen seneden. Şiar'a da şans verdik. Yani geçen seneden ben çalıştığım için söylüyorum. Geçen sene sen bu soruyu sordun. Ben de hatırlıyorum. O isteği, o arzuyu gösterenlere biz şans veriyoruz. Yani Kimseye bir garezimiz yok. Önemli olan bize o formayı alacağını göstersin. Hocam Eskişehir yani Spor ilgili bir sorun efendim? Altyapıdaki oyuncularım için söyleyeceklerim bunlar. Çalışmaları Anladım. lazım. Ee, Eskişehir spor maçıyla ilgili bir sorun olacak. Bu ırkçı veya nefret söylemiyle karşılaştığınız iddiaları doğru mu? Nasıl? Irkçı veya e, nefret söylemiyle karşılaştığınız doğru mu Eskişehir'de? Ee, evet doğru. Yani onunla ilgili şöyle söyleyeyim. Stad'da e, her türlü hakareti bize e, söylediler. Yani teröristliğimizi tutun e, en kötü şeylere kadar. Hakaretleri yaptılar. Onu zaten gözlemci duymuştur kulaklarıyla. Hakem duymuştur. Orada herkes gördü. Yani ben sahanın kenarında arkamdan 90 dakika küfür yedim. Yani ne annemiz kaldı, ne eşimiz kaldı, ne kardeşimiz kaldı. Her türlü hakareti hem yardımcılarım hem ben, hem kulübedeki futbolcu arkadaşlarımız hem de sahadaki futbolcu arkadaşlarımız yani maç bitene kadar bunları sonuna kadar bize her türlü hakareti kullandılar. Anladım. Hocam, e, altyapı demişken Türkiye, e, Türk altyapısı, Türkiye'deki altyapı sorunu değil mi ya da e, nasıl çözülür? Bunun için sizin fikir ve öğreniniz var mıdır? Türkiye'deki altyapı sorunu e, iyi eğitim veren hocalarla e, ve altyapıya ekonomik katkı sağlayan yöneticilerle çözülür. Yani burada e, birinin yeğeni, birinin amcasının oğlu bu tarzda e, şeylerden kesinlikle herkes kaçınması lazım. Özellikle yöneticiler buna ön ayak oluyorlar maalesef. Aşağıya, e, aşağıdaki, e, altyapıdaki e, hocalara yeterli e, yani geçinmesini yani geçinebilecek maaşı vermen gerekiyor. Yani ekonomik şartlarını ona sunman gerekiyor ki Alt çocuklarımıza o eğitimi verebilsinler. Yani UEFA kriterlerinde o eğitimi verebilmeleri için en azından evini geçindirebilecek bir maaş ödenmesi lazım. Yeteri yani. kadar o maaşı hoca alamadığı zaman tabi ki ister istemez bu hoca ya başka bir iş yapmaya çalışıyor ya mesaisini kısıtlıyor, çok fazla ilgilenemiyor. Ya da alt çapıda çalışmıyor. Yani kaliteli hoca, o eğitimi verebilecek kalitedeki hocalar da diyor ki yani ben bu maaşı çalışmam diyor. O zaman da o oyuncular maalesef doğaçlama yetenekleriyle bir şekilde bir yere kadar gelebiliyorlarsa geliyorlar. Yani ne bir e, savunma taktiği öğrenebiliyorlar, ne bir hücumsal e, taktik öğrenebiliyorlar. E, hiçbir savunma prensibi, hiçbir hücum prensibini maalesef tamamen alamıyorlar. Ondan sonra yukarıya çıkma zamanı geldiği zaman da e, yarım, yarım futbolcu olarak çıkıyorlar. Bu sefer yukarıdaki e, profesyonel anlamda bizler hani profesyonel çalışan biz teknik adamlar antrenörlerimiz bu sefer o çocuğu altyapıda alamadığı eğitimi biz vermeye çalışıyoruz. İşte şöyle vurman lazım. Şurada durman lazım. E, savunmayı böyle yapman lazım. Hücum anlamında şöyle boşa çıkman lazım. Şu topu şöyle kontrol etmen lazım. Yani bunlar maalesef eksik oluyor. Dediğim gibi yani burada eğitimi alabilecek o eğitim verebilecek ekonomik şartlarını sağlayacağınız antrenörler yetişmesi lazım. Alt da. Anladım. Hocam kulüpteki mali durumu soranlar var Maaşlarda sıkıntı var mı? diye soranlar var. Cevap ister misiniz? Ya kulüpte tabii ki sıkıntılarımız, ekonomik anlamda sıkıntılarımız var. Ama şunu söyleyeyim yani sezon başında futbolculara verilmiş olan sözler yerine getirilmiş peşinat olarak e, primler e, söz verildiği gibi ödeniyor onun dışında e, maç başı 5 e, tane maç başı ödendi futbolcularımıza 7 tane maç başı denmişti 5 tanesi e, ödendi şartlar doğrultusunda e, bu sıkıntılar sıkıntılar inşallah giderilir e, yani kulübe sahip çıkılması gerekiyor burada Önemli merciler burada Amespora sahi çıkması gerekiyor. Ekonomik anlamda destek çıkması gerekiyor. Takım eğer bir hedefe gidecekse tabii ki bunlar önemli. Tamam her şey para değil ama en azından o şartları oluşturabilecek de ekonomik anlamda bir rahatlama olması lazım. Bu konuda da inşallah yönetimimiz, başkanımız elinden geleni yapıp o şartları sağlayacak, o desteği bulacaktır diye düşünüyorum. Anladım. Hocam e, peki Amespor'la uzun vadeli hedefleriniz var mı? Ben takımı Lig'e çıkarmak istiyorum gibi e, uzun vadeli planlarınız var mı? Ya uzun vadeli plan e, yapabilmek için e, tabii ki uzun vadeli mukavvele imza lazım e, maalesef Türkiye'de o da Amespor günümüzün ülkesinde için, çok zor. Yani Amespor için söylemiyorum yani. E, Yo ben e, genel olarak söylüyorum zaten. Ya, ya ülkemizin biliyorsun şartları doğrusunda hocanın hep çantası kapının arkasında durur. Çünkü her şey sonuçlara bakılıyor. Yani e, hani içeride ne yaşanıyor, ne şartlarda çalışılıyor. Onlar hiçbir kulüpteki hoca da, hoca mesela e, çok zor şartlarda çalışıldığı zaman bile yani dışarıdan çok net göz, sonuçlara bakılarak hareket ediliyor. E, o yüzden yani çok net bir şey söyleyemiyorsun. Yani uzun vade tabii ki isterim. Yani burası çok güzel bir kulüp. Geçen de e, bunları bu güzel şeyleri söylemiştik. Çok güzel bir taraftarı var, çok güzel büyük bir camiası var. Ama tabii ki uzun vade çalışabilmek için uzun vadeli bir şartların, uzun vadeli bir projenin olması lazım. Bu projenin oluşması lazım. Ondan sonra bu uzun vadeli planlar yapılabilir. Seve seve yapılır. Anladım. Peki size göre AMS Spor Süper Ligi kaç sene içinde çıkabilir? Veya Diyarbakır, bir Diyarbakır takımı görebilir miyiz önümüzdeki 2 sene içinde Süper Valla müsaade ederlerse iki yılda, üç yılda belki bu sene TTV Birinci Lige, ondan sonraki süreçte de iyi bir destekle, iyi bir projeyle çıkabilir Süper Ligi. Neden olmasın? Ama tabii ki burada çok engel var. Geçen sene de yaşamıştık, bu sene de yaşıyoruz. Yani bize gelen bir kere bizim maçlarımızı yöneten hakemlerimiz çok şey tarafsız olmuyorlar. Objektif bakmıyorlar. Yani şehir maçında bile yani tamam genç oyuncularla oynadık, rakip gençti, 19-20 yaşlarında falan ama yani o gazla 2 3 defa 3 kat daha mücadele ederek yani bize karşı, özellikle Spor'a karşı buna bu sertliğe müsaade ediyor mesela hakemler. Başka takımlara gittiğimizde de, başka deplasmanlara gittiğimizde de, işte buraya geldiğinde de hakemlerin farklı bakış açıları oluyor. Yani ben iki 2 yıldır bir ara ayrıldık geri geldik aynı şeyleri görüyoruz yani aynı şeyleri gözlemliyoruz. Ben teknik ekibim yani inanır mısınız daha önce çalıştığımız yerlerde böyle bir şey çok fazla hocam çok ben de onu var. soracaktım yani aynı zorlukları yaşamıştınız Aslında tekrar e, gelmeyi nasıl kabul ettiniz yani e, bunu zorlukları Aslında daha önce yaşadığınızda yine bir önceki elımıza da anlatmıştınız yanlış hatırlamıyorsam e, evet. neden tekrar e, ateşten gömeye giiniz Vallahi ben bu Kulüpte çalışmayı seviyorum. Burada başarılı olacağıma inandım. Bu takımı hani başarılı bir yere getirebileceğime inandım. Çünkü geçen sene de ayrıldığımda başarılı bir konumda ayrılmıştık. Yani kendi e, naçizane fikrimi olarak söyleyeyim. E, belki kalsaydık son 6 maç kalsaydık belki... E, playoff'a çıkıp playoff'tan çıkabilirdik. Çünkü biz içeride dışarıda Kocaeli Sporu yenmiştik. İçeride 3-0 yenmiştik. Orada da 2-1 yenmiştik. o evet. yendiğimiz takım TFF birinci lige çıktı. Neden biz çıkmayalım? Yani inandığım için geldim. Yani zaten camiaya inandığımız için geldik. Hani burada başarılı olacağımıza inandığımız için geldik. Her şeye rağmen. Yani her şartların Hani hakem olsun işte deplasmanlardaki bize yapılan sıkıntılı tezahüratlar olsun her şeye rağmen ben inanarak ben öyle bir korkum yok vallahi hiç kimseden. Anladım. Peki hocam uzun vadeli plan yapmanız tabii ki zor ama yani sizin kendi kariyer hedefiniz var mı kendimi 3-5 sene sonra şurada yal ediyorum burada düşünüyorum. Geçen sene de aynı soruyu almıştım sende. Ben de cevap olarak vermiştim. Ya Tabii ki her hocanın hedefi vardır. Her hoca başarılı olmak ister. Yani her çalıştığı kulüpte başarılı olup çizgisini biraz daha yukarı taşımaya çalışıyor. Okuyorsun, araştırıyorsun, kendini geliştirmeye çalışıyorsun. Bunları neden yapıyorsun? Hedeflerin doğrultusunda. Yani biz de ekip olarak daha üstlerde hedeflerde çalışalım evet. diye bekliyoruz. Yani Amel Spor'da bir üst lige çal çıkarmaya çalışıyoruz. O şekilde çalışmalarımızda. Ama maalesef daha önce de bu fırsatlar aslında bize geçti. Başarılı olmamıza rağmen onu bizim elimizden aldılar. Bize o fırsatı vermediler. Bazen kendi başına çırpınman çok fazla fayda etmiyor. Yani ne bileyim, bir siyasi gücün olması gerekiyor herhalde. Bizim de öyle bir gücümüz yok maalesef. Biz kendi başımıza, buraya kadar geldiyse kendi başımıza geldik. Bundan sonra da kendi başımıza, hedeflerimiz doğrultusunda inşallah çalışmaya devam edeceğiz. Artık nereye kadar götürür bizim bu çalışmalarımız bilmiyorum. Hocam bir şeyi sorusu alacağım. form düşüklüğünün nedeni ne demiş bir taraftar? Bünyamin geçen sene daha formdaydı evet bizim çalıştığımız dönemde e, formda bir Hübyamin'den e, e, bırakmıştık. E, geldiğimizde bilmiyorum sezon başı e, hani bir sakatlık geçirmiş herhalde. E, bize anlatılan e, kampta çok fazla bir kamp dönemi geçirememiş. E, ondan sonraki süreçte tabii ki e, temposu düş, düşmüş. Biz geldiğimizde tekrar toparladık Hübyamin'i. Yani inşallah bundan sonra da daha iyi olacaktır. Yani çalışmaya devam etmesi lazım. Ben sadece günümün için söylemiyorum. Diğer oyuncularımızın da ben hep şunu söylüyorum. Yani bir oyuncu antrenman temposunu hep yukarıda tutmak zorunda. Eğer kendisini düşük tempoya alıştırırsa bu sefer maçta aynı alışkanlıklarla devam eder. Yani oyuncu kendisinin bir hedefi varsa, bir ideali varsa temposunu hep yukarı tutmak zorunda. Küs, yani küsmeden darılmadan. Kafasında hep böyle olumsuz soru işaretler yani üretmeden çalışmak zorundalar. Biz de çünkü futbolculuk dönemimizde hep bunları görerek hareket ettik. Yani Tecrübe olarak şimdi oyuncularımıza aktarıyoruz. Ben her oyuncumun çalışmasını, hep temposunu yukarıda tutmasını isterim. Bünyamin iyi bir futbolcu. Daha üst liglerde oynaması gerekir diye düşünüyorum. Ama bunu sağlayabilmesi için kesinlikle çalışması gerekiyor. Dünyamin'in de diğer genç oyuncu arkadaşlarımızın da hedeflerinin hep yukarıda olması lazım. Bu hedefler doğrusunda çalışması lazım. Sorgusuz, sualsiz kesinlikle çalışması lazım. Çünkü Anladım. bu yaşlar oyuncunun sorgulayarak geçireceği yaşlar değil. Yani sorgusuz, sualsiz çalışması lazım. Tabii yani neden böyle oldu? Neden şöyle oldu? Niye böyle oldu? İşte bugün de çalışmayayım. Böyle bir şey yok. O yaşlar onu hak etmiyor. Yani o yaşlarda öyle bir lüksün yok senin. Hocam Mervan Çelik'i soranlar var. Ee, bakıyorum Mehmet Alaat ne olduğunu soranlar üstün bilgi hakkı düşüncesi nedir demiş hoca. Ee, cevap vermek ister misiniz bu konulara? Ya oyuncularım... Yani geldiğimiz günden beri hep söylüyoruz daha iyisini vermemiz lazım diye. Hep bir üstüne koyarak gitmemiz lazım. Yani hep bir şeyi bir fazlasını yaparak gitmemiz lazım. Bir sonraki maça daha iyi oynamamız lazım. O maçımız en iyi maçımız olması gerekir diye. Hep söylüyoruz oyuncularımıza. Yani Mervan'a, Üstüne, Mehmet Alaattinoğlu'na, Okan'a işte Muhlis'e orta sahadaki diğer oyuncu arkadaşlarımıza Yani ...tecrübeli olsun, genç olsun... ...bütün oyuncularımıza hep söylüyoruz... ...onlar da ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Hep söylediğimiz gibi yani... ...antrenman tempo yukarıda alması lazım... ...maç tempoda, temposunda rahat etmemiz gerekiyor. İnşallah daha iyi olacak... ...bundan sonraki maçlarımızda inşallah iyi olacaktır. Söylediğim gibi yani maalesef... ...deplasmandaki... ...sonuçlandırmalarımızı... ...biraz daha düzeltmemiz gerekiyor. İçeride iyi oynamamıza rağmen puan kaybettik. Onlara daha dikkat etmemiz gerekiyor. Oyuncularımız bunun bilincinde olursa inşallah daha iyi olacak. Yani oyuncularımızdan aslında biz e, daha iyi verim alabiliriz. Onlar da kendilerini kapasitelerini biliyor zaten. Ama onun dışında memnunuz. Yani her oyuncumuzdan memnunuz. Hocam duran toplarla ilgili de çok eleştiriler gelmiş. 3 yıldır duran toptan gol atamıyor. demiş hatta bir taraftar. Bu konudaki düşünceniz nedir? Duran toplara ekstra çalışıyor musunuz? Ya duran toplarla ilgili e, ara ara çalışıyoruz tabii ki. Özellikle sadece duran toplar değil işte shoot çalışmaları, kenar orta çalışmaları, varyasyonlar bunlarla alakalı sürekli çalışıyoruz. Tekrar tekrar o çalışmaları antrenman, özellikle Cuma günleri e, genelde o şekilde çalışmalar yapıyoruz. E, i̇şte kenardan ortalar falan. Ama tabii ki e, burada şunu söyleyeyim yani. ...çok iyi duran top kullanan bir oyuncumuz yok yani. yani. Kullanan oyuncularımız da... ...ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. İyi orta kesilirse... ...oraya giden oyuncumuz da eğer... ...iyi konsantre olup... ...kendinden emin giderse... ...tabii ki gol bulabilir. Ha, çoğu zaman... ...duran toplarda etkili olmaya çalışıyoruz ama... maalesef dedikleri gibi haklılar. Yani orada sonuçlandırmamız gerekiyor. Sonuçlandıramıyoruz. Ya iyi konsantre olarak oyuncumuz oraya gitmiyor. Yani ceza sahasında İyi gittiği zaman da gelen orta maalesef ön tarafı aşmıyor bir türlü. Yani iyi orta atma konusunda. Yani bu konsantrasyonla alakalı. Tabii ki vuruş tekniğiyle alakalı. Öyle sıkıntılarımız var. Doğru söylüyor. Yani eleştirisi daha haklı. Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Yayınımızın sonuna geldik. Camiye taraftar bir mesaj varsa alalım. Sonra yayınımızı sonlandıralım. Ya, taraftarlarımız bize inansınlar. Yani biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İnşallah sezon sonuna kadar bu takım e, playoff'un içerisinde olacak. E, o desteği e, bize versinler. Ya, eleştiri tabii ki yapabilirler. Ama haksız eleştiriyi de e, bizim motivasyonumuzu düşürüyor tabii ki. Oyuncularımız da bazen sosyal medyada e, okuyorlar böyle şeyleri. E, önemli olan takımlarına sahip çıkmaları, oyuncularına sahip çıkmaları. Sonuçta e, oynayan da oynamayan da oyuncular e, bu takımın oyuncuları e, bizim için e, oynayanı oynamayanı her oyuncu değerli Bu e, değeri onlara hissettirmemiz lazım yani o değeri onlara biz hissettirdiğimiz zaman sahada onlar bir şeyler yapacaktır e, Amet Spor'a onlar sahip çıkacak e, en azından kulübünü sahiplenecektir ben oyuncumu her zaman onu söylüyorum yani inanmayan e, oyuncu gönülsüz iş yapan oyuncu e, çok fayda sağlamaz Önemli olan inanarak, sahiplenerek takımını sahaya çıkmak bu takımı her zaman yukarı taşıyacaktır. Yani. Ben teşekkür ederim Yok. size. Ben de çok teşekkür ederim size ve ekibinize. Başarılar diliyorum.